Arkadaşlar benim telefonumdaki bütün bildirimler kapalıdır. Çünkü gün içerisinde böyle sürekli olarak aplikasyonlarım bana bildirim atarak beni rahatsız etmelerini istemiyorum. Şimdi bugün bir test yapacağım. Telefonumdaki bütün aplikasyonların bildirimlerini açacağım. Ve akşama kadar bakalım toplamda kaç tane bildirim gelecek. Benim tahminim 200 ile 300 arasında bildirim alacağım yerinde. Bütün bildirimleri açmam herhalde bir 5 dakikamı falan aldı. Gün içerisinde çalışırken telefonuma sürekli bildirim geldiği için asla işime odaklanamadım. Akşama kadar bekleyemeyeceğim. Saat 5 oldu ve saat 5'e kadar bana gelen bildirimler bunlar. Bakalım toplamda kaç tane bildirim gelmiş. Evet tam 227 tane. Yani sabah 9'dan akşam 5'e kadar telefonuma gelen bildirim sayısı 227. Herhalde gece 12'ye kadar beklesem bu sayı 300 falan olacaktı. Ben şimdi kendi akıl ve ruh sağlığım için bütün bildirimleri tekrar kapatacağım. Size de aynı şeyi yapmayı öneririm.